Herkese merhabalar, ben Hüseyin Oçak. Bu videoda sizlere Photoshop programı üzerinde profesyonele en yakın şekilde oldukça sade ve şık ve dikkat çeken thumbnail nasıl hazırlanır bundan bahsedeceğim. Videoya geçmeden önce YouTube'da yeni bir kanal açıldı adı YouTube SEO. Benim de bir kanal incelemem mevcut içinde yani benim kanalımı incelediler. YouTube hakkında eğitim videoları istiyorsanız... Gerçekten o kanalı takip edebilirsiniz. Açıklama kısmına linki bırakıyorum. Dilerseniz videomuza geçelim. Şimdi ilk etapta programı açtığımda dosya ve yeni diyorum. Akabinde 1280x720 bir boyut seçiyorum. Çözünürlük 300'de kalabilir. RGB renk ve piksel olmasına özen gösteriyorum ve oluştura basıyorum. Ardından şurada ikonuna bir kere tıklıyorum. Tıkladıktan sonra çalışacağım background'u Photoshop programının içine atıyorum. Photoshop programının içine background'umuzu attık. Ardından bu filtreyi kamera raw filtresine bir kere basıyorum. Buradaki asıl amacım bunun parlaklığını biraz kısıp birazdan yapacağım işlemleri daha ön plana çıkartmak. Onun için şöyle bir şeyler cafe olabilir. Ardından benim hazır kesilmiş bir görselim var. Bunu da buraya yerleştiriyorum. Ardından buraya resmimizi attıktan sonra şuraya metin aracını seçiyorum ve bir metin kutusu oluşturuyorum. Şöyle bir şey yapsam yeter. Buraya YouTube thumbnail hazırlama yazıyorum. Onay verdikten sonra seçim aracına Ctrl+S yapıyorum. Ve büyütüyorum. Okeye bastıktan sonra Ardından bunu biraz daha canlı hale getirmemiz gerekiyor. Çünkü uzaktan bakıldığında bunun anlaşılabilir ve net olması gerekiyor. Onun için YouTube thumbnail hazırlama kısmının şu kısmına çift tıklıyorum. Çift tıkladıktan sonra katman sil adında şöyle bir sayfa karşılıyor bizleri. Burada gölgeye bir kere basıyorum. Gölgeye bastıktan sonra bunun rengini siyah olarak ayarlıyorum. Ardından yayılmasını fulliyorum. Şöyle bir şey oldu. Uzaklık ve boyutunu düşürüyorum. Şu anda daha dikkat çekici bir font elde etmiş bulunuyoruz. Burada saten kısmında da beyazı seçtiğiniz zaman daha parlak bir yazı fontu elde edersiniz. Ardından burada kontur ekleyebilirsiniz. Kontura bir kere bastığımızda. Dış olarak seçiyorum. Boyutunu küçülttüğünüz zaman da böyle oynamalar yapmanıza imkan tanıyor Photoshop programı. Fakat ben bunları seçmeyeceğim. Çünkü siyah oldukça anlaşılır bir görüntü elde etmeme vesile oldu. CTRLT'ye e basıyorum. Biraz daha bunun boyutunu büyütüyorum. Şimdi bütün bunları yaptıktan sonra şöyle bir işlem yapmamız gerekiyor. Buraya Photoshop ikonu eklemem gerekiyor. Burada Photoshop ikonuma sürüklüyorum. Şurada Photoshop ikonumu sürüklediğim yerde yine sağa tıklıyorum ve buraya kontur ekliyorum. Konturu kırmızı yapmamız da fayda olabilir. Daha anlaşılır. Burada tamama basıyorum. Hatta bunu da sarı yapalım. Bunu da sarı yapalım. Ardından bir de YouTube logosunu ekleyelim. YouTube logosunu da şuraya koyalım. O da beyaz kontrol olsun. Şunu da şöyle çekmemizde fayda var diye düşünüyorum. Şu anda son olarak da benim... Fotoğrafımın üzerine geliyorum. Fotoğrafın üzerine geldikten sonra yine gölge ekleyebilirim. Gölge ekleyince böyle bir görünüme sahip oldu. Bunu kapatıyorum. Kontur ekliyorum. Konturun üzerine bir kere bastığım zaman yanlış yerden ekledik. Buradan ekleyecektim. Konturun üzerine bir kere dokunuyorum. Ve şöyle bir sayfa bizleri karşılıyor. Tam iyi şekilde kesemediğim için iyi görünmüyor biraz boyutunu biraz büyütelim iyi göründü gibi değişik şeyler uygulayabilirsiniz arkadaşlar yüzünüze beyaz olması daha iyi olacaktır ardından bütün bunları yaptıktan sonra bu katmanın seçili olduğuna dikkat ediyorum filtreye geliyorum ve kamera raw filtresini çalıştırıyorum Buradaki temel mantık bu fotoğrafı daha ön plana çıkartmak. Burada mesela oynamalar yapabilirim. Şurada görmüş olduğunuz gibi sarı renge biraz daha yaklaştı. Daha canlı oldu. Bozlamasını biraz bir tık arttırabilirim sanki. Gölgeler beyazlar bunlara gerek yok. Netliğini biraz arttırabilirim. Bakın çok arttırınca böyle oluyor. Şöyle bir şey işimizi görecektir. Ardından doygunluk. Ve tamam'a basıyorum. Böyle bir şey oldu. Bizi karşıladı. Bunu biraz daha oynamamda fayda var. Buradan istediğiniz değerleri elde edene kadar oynayabilirsiniz. Tamam'a basıyorum. Şu an daha iyi. Şimdi bütün bunları tek tek detaylı anlatıyorum. Biraz ağır bir anlatım diline sahip olabilirim. Onun için kusuruma bakmayın. Tek olarak da ...başka kanallarda göremeyeceğiniz bir şey var. O da şu oluyor arkadaşlar. Bizim e, yazı stilimiz ...burada YouTube Thumbnail hazırlama diye katmanımıza geliyorum. Ve katman sitelini rasterleştirebilirim. Bir kere basıyorum. Ardından tekrardan geldiğim zaman... ...yeniden bir gölge verebilirim. Bunun rengini değiştirebilirim. Mesela beyaz yapabilirim. Kırmızı yapabilirim. E, burada... Yeniden siyah seçebilirsiniz. Beyaz seçebilirim ya da. Bunu yaptığınız zaman biraz daha canlı görünüm elde edebilirsiniz. Buradan yeniden kontur verebilirsiniz. Bakın şu anda daha canlı oldu. Bunun rengini değiştireceğiz. Yani daha güzel bir renk bulmamız gerekiyor. Şimdi son dokunuşumuzu yapacağız. Bu benim en sevdiğim olay aslında. CTRL-T'ye bir kere bastım. Ardından CTRL'ye basıyorum. Şuradan tutup... Bu şekilde şu anda iyi oldu gibi bunu da biraz küçülteceğim bunu da küçülteyim hatta photoshop'u şöyle olmasında daha iyi oldu gibi hatta bunu buraya koyayım daha dikkat çekici olsun e, 2020 yapabiliriz bunu böyle küçültelim tekrardan buna geliyorum hatta gelmeden önce şu boyutunu ayarlamamız lazım Boyutu şöyle olsun. Bunu da biraz uygulayalım. Evet, şimdi buraya çift tıklıyorum. Yine bu işlemlerin aynısını uygulayacağım. Gölge vereceğim. Gölge verdikten sonra e, Bütün hepsini yapacağım. Tamam diyorum. Ardından yine katman stilini rasterleştir diyorum. Tekrardan buna tıklıyorum. Ve ardından yine Gölge hatta kontur vereceğim bu sefer. Kontura basıyorum. Ve aynı şeyi elde etmiş bulunuyorum. Yanlış bir katman eklediğimiz zaman katmanı buradan silebiliriz. Şimdi Youtube thumbnail hazırlama burada bir sıkıntı yok. Bence gayet iyi oldu. Şimdi, bütün bunları yaptıktan sonra alt tuşuna basıp biraz sayfayı uzaklaştıracağım. Bu neden olacak? Çünkü ben bu videoyu hazırladım, thumbnail'imi hazırladım. Uzaktan bakıldığında acaba nasıl görünüyor? Yazılar hala okunabiliyor. Photoshop seçilebiliyor ve yüzüm hala net. Bu her halükarda anlaşılır bir kapak fotoğrafı olacaktır. Bunlara dikkat edin. Sarı renk insana e, güven duygusunu aşılar. Mavi renk güven duygusunu aşılar. Görmüş olduğunuz üzere beyaz renk e, yine bir güven duygusu aşılar insanın bilinçaltına. Kapak fotoğrafına baktığımız zaman arka background'da mavi renk var, beyaz renk var. Kırmızı YouTube'la alakalı konturumuzun çevresi beyaz sonra yazı stilimiz tamamen görünür bir şekilde ve yazı tipinde kullandığımız renk sarı bu da güven duygusunu aşılar bunlara dikkat etmeniz sizin yararınıza olacaktır arkadaşlar benim diyeceklerim bu kadar şimdi çıktı almaya göstereceğim size dosyaya basıyoruz dışa aktar farklı dışa aktar diyorum ENG, PNG olarak dışarı aktarmaya özen gösterin. Bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi de daha canlı bir görünüm elde ederseniz ek olarak da daha kaliteli bir çıktı almış olursunuz. PNG 1280-720 tamam. Tümünü dışarı aktar diyorum. Masaüstü. Evet şu anda bütün işlem bitti. Şimdi son haline bakacağız. Çıktısı nasıl olmuş? Thumbnail'in son hali de bu şekilde olmuş. Bence gayet okunaklı ve anlaşılır. Sizlerin de yorumlarını bekliyorum. Şurada bir hata yapmışım. Onu da hemen düzeltelim şöyle. Resmimiz burada yazıyı alt katmana sürüklediğim takdirde öyle olabilir. Fakat ben bu detaylara pek dikkat etmiyorum ama siz dikkat edebilirsiniz. Diyeceklerim bu kadardı. Bu da şokta tam ne, nasıl hazırlanır resimli videomuzun sonuna geldik. Bu tarz içeriklerin devamının gelmesini istiyorsanız aşağıdaki butonlardan kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayınız. Sosyal medya hesaplarımdan da beni takip edebilirsiniz. Bir diğer videoya dek kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.